çokca razmiyensi ne ben rahatsızlık. Bugünkü videomuzun konusu çokça duyduğunuz AFR ayarı, yol ayarı. Her videomda çokça sıkça bahsettiğim bir konudur. Konudur yol ayarı. Çok önemli olmasına rağmen hala yol ayarı yapılmıyor. Birçok dönüşüm istasyonunda sadece otomatik kalibrasyon ya da durduğu yere ayar şeklinde montaj yapılıyor ve araç gönderiliyor. Bir montajın çok iyi olup olmaması yapılan ayarla da alakalı. Hava yakıt karışımını düzgün ayarlamadığınız takdirde o araba hem performans kaybı yaşayacaktır. Hem de tasarrufu istenilen düzeyde olmayacak. Ki keza e, motor ve katalizöre vereceği zararda artı olarak bir masraf kapısı. Bu kadar önemliyken hala ayar yapılmaması da çok ilginç bir konu. Bu arada ayar yapılırken AFR ile de ayar yapabilirsiniz ama AFR ile yapacağınız ayar OBD ile yapacağınız ayar kadar e, net ve rijit olmayacaktır. Çünkü OBD'de göreceğiniz değerler birinci sensörün aldığı değerler anlık olarak görürsünüz burada hava yakıt karışımını. Fakat AFR ile ayar yaparken egzozun çıkışına taktığımız için oksijen sensörünü e, değerleri çok daha gecikmeli ve hatalı olarak görüyoruz. AFR ile nerede ve ne zaman ayar yapabiliriz? Map haritalı olan yerli ve İtalyan sistemlerde kullanabilirsiniz. Üst bir bantlarında çünkü OBD açık döngüye geçiyor, değer vermez. Orada yaptığınız ayarı kontrol etmek için kullanırsınız. Onun haricinde AFR ile yapacağınız, direkt AFR ile yapacağınız ayar hatalı olacaktır. Asıl ayarı yapacağınız alet OBD dediğimiz bu el OBD'si. Ee, bu arada hala bu cihazdan olmayan bu cihazı nasıl kullanıldığını bilmeyen LPG'ciler var. Bazen müşteri geliyor LPG bağlatmış ayar yapmadım diyorum yok diyor arıza lambası yanıyor bakmadım diyorum cihazı yokmuş. arkadaşlar LPG işiyle uğraşıyorsanız bu cihaz olmak zorunda. Otomobille uğraşıyorsanız bir kere arıza tespit cihazı olacak ama LPG'ciyseniz kesinlikle el OBD'si olmak zorunda ki ayarı buna göre yapacaksınız. Doğru düzgün bir ayar yapılmamışsa o montajın çok kaliteli yapılmış olması e, bir anlam ifade etmiyor. İkisi de birbirine tamamlayıcı unsur. Doğru montaj, doğru ayar. Bunların bir tanesini bile listeden çıkaramazsınız. O zaman yaptığınız iş, iş olmaktan çıkıyor. Şimdi biz bu arabaya yolda ayar yapıyoruz. Trimleri gayet şu an güzel. Hava yakıt karışımı güzel. Araba e, neredeyse LPG'de mi gazda mı o bile benzinleme onu bile fark edecek durumda değil karışımlar o derece iyi bu ayarı bir kere yaptığın sürece kaliteli bir sistemde uzun süre tekrar ayar istemeyecektir araç ee, ama çok ucuz markalarda enjektör debileri e, değiştiği için enjektörün e, püskürtme oranları değiştiği için halinde ucuz markalarda çok kaliteli enjektörler kullanılmıyor O yüzden e, bu afer ayarı daha sık yapılmak zorunda bu aracımızda Prince var. Bu ayardan sonra zaten çok uzun süre herhangi bir mekanik ya da elektronik arıza yaşamadığı sürece AFR ayarı istemeyecektir. Ben bunu AFR ayarı demek istemiyorum. Yol ayarı demek istiyorum. Bu daha doğru bir tabir. Çünkü AFR dendiği zaman böyle bir insanların o yuvarlak küçük cihazla beklentileri oluyor ama tekrar söylüyorum. O cihaz OBD'deki kadar net rakamlar vermiyor gecikmeli ve ta egzozun çıkışından olduğu için hatalı veri gönderiyor sadece üst devir bantlarını kontrol edebilirsiniz o da map haritalı olan sistemlerde O yüzden yapacağınız ayarda kullanacağınız malzeme el o birisi hemen hemen her videomda söylüyorum yol ayarı önemli lütfen dönüşüm yaptırdığınız yerden yol ayarı yapılmasını isteyiniz diyorum ve konuyu kapatıyorum. Herkese iyi günler.